Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı bir alekadan yarattı Oku Rabbin sonsuz kerem sahibidir O Rab ki kalemle yazmayı öğretti İnsana bilmediği şeyleri öğretti Hayır Hayır Doğrusu insan azgınlık eder. Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için. Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir. Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Gördün mü? Ne dersi ya kul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam?